Toplumdaki huzursuzluğun gerçek sebebi nedir? Canımın içi en kolay şey, bakar bakmaz bir yaratan görülüyor. En hayatı olanı bir kenara bırakıyorlar. Yani yaratanı bırakıyor, yaratılanlarla uğraşmaya başlıyor. Ya Bunda bir mantık var mı? Sen yaratanı bir kenara bırakıyorsun, kafa olarak, inanç olarak, onun yarattıklarına bütün dikkatini veriyorsun. Bütün dikkati yaratana vermek lazım. Yani o yarattığına göre, akıl o olduğuna göre, her şeyin hakimi o olduğuna göre, ona dikkat verilmesi gerekirken, yarattığına dikkat verince, yaratan o insanı ezer. Ve azim, acı, ızdırap ve elemler meydana gelir. Onun amacı da yine Allah'ın kendine döndürmesi için kulu meydana getirir bu tip şeyleri.